Evet arkadaşlar, kerlik için bitkisel tedavi videosuna hoş geldiniz. 5 gram badem yağı, 5 gram biberi yağı, 5 gram zeytin yağı, 5 gram ısırgan yağı, 5 gram çam yağı, 5 gram sarımsak yağı. Bütün yağları bir şişe içinde karıştırıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Karışımı saç diplerine sürdükten sonra saç diplerinizi ovalayın. Kullanımı haftalık olarak yapacağınız bu karışım şu şekilde kullanıyorsunuz. Birinci hafta bunu her gece yapıyorsunuz. İkinci hafta iki gecede bir, üçüncü hafta üç gecede bir. Yıkama esnasında doğa zeytinyağı sabun kullanın. Durulama yapacağınız 2-3 litrelik suyun içerisine bir çay bardağı üzüm sirkesi koyup saçlarınızı durulayın. 45 gün bunu uygulayın. Bir çorba kaşığı çörek otu yağı, bir fincan kaliteli zeytinyağı, bir çorba kaşığı maydanoz tohumu, bir çorba kaşığı defne tohumu yağı. Malzemelerin tamamını geniş bir kasede de karıştırın. Banyoya girmeden 2 saat önce bir fırça yardımı ile kürü saçlarınızın dibine sürün. Bu arada saçlarınız temiz olmak zorunda. Karışımı sürdükten sonra saç diplerinizi ovuşturarak yedirin. Ardından streç filmle sarıp saçınızı 2 saat bekletin. Bu şekilde haftada bir kez saçınıza uygulayın. 100 gram dulavrat otu kökü, 100 gram ısırgan otu kökü, 60 gram şimşir ağacı yaprağı, 2 litre sirke. Tüm bu malzemeleri iki litre sirkenin içerisine ilave edin. Tabi doğal sirke olmasında fayda var. 8 gün, 8 gün sıcak bir yerde muhafaza ettikten sonra süzün. Karışımdan elde edilen sıvıyı saç denizle masaj yaparak uygulayın. 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı. Tabi yine doğal olacak. 1 çorba kaşığı defne yağı, 1 çorba kaşığı maydanoz tohumu, 1 çorba kaşığı çörek otu yağı. Listenizde olan tüm malzemeleri bir kap içerisine koyun ve homojen karışım elde edinceye kadar karıştırın. Hepsi birbirine karışıncaya kadar arkadaşlar. Elde edilen malzemeyi temiz bir fırça ile saç iplerine ağırlıklı olacak şekilde saçın tamamına yedirilir. Sürme işlemi tamamlandığında streç film ile kaplanan saç 2 saat sonra açılır ve ılık suya suyla durulanır. 5 gram biberiye yağı, 5 gram badem yağı, 5 gram ısırgan yağı, 5 gram sarımsak yağı, 5 gram zeytinyağı. Yağların hepsi temiz bir şişe içerisine alındıktan sonra şişe iyice çalkalanır ve bir gün boyunca bekletilir. Elde edilen malzeme bir gün bekletildikten sonra saç diplerine fraksiyon yapılan kısal yağ karışımı yani saç diplerine yediriyorsunuz arkadaşlar. Birinci hafta boyunca her gece, ikinci hafta boyunca iki gecede bir ve üçüncü haftada ise üç gecede bir olacak şekilde iyice uygulanır arkadaşlar. Sarımsak, limon, soğan. 2 diş sarımsak, 1 adet limon, sıkılmış olacak bu, 1 adet soğan. Bu besinlerdeki aktif bileşenlerden faydalanmak için limon ve soğanın sularını çıkarıp sarımsağı da döverek kafa derinize uygulamanız gerekmektedir. Bunları karıştırın ve uygulayın. Ardından 20 dakika bekleyin ve bunların kafa derinize bırakabileceği herhangi bir kötü kokuyu önlemek için kafanızı iyice temizleyin. Havuç Hindistan cevizi sütü. Havuç Hindistan cevizi sütü pardon olabiliyor tabi böyle şeyler pardon arkadaşlar. Bir adet havuç. Bir fincan Hindistan cevizi sütü. Havuçları blenderdan çekin ve Hindistan cevizi sütü ile karıştırın. Karışımı saç derinize uygulayın. Kafa derinizi yıkamadan önce yarım saat bu karışımı bekletin. Elma sirkesi. 2 çorba kaşığı elma sirkesi ya da pirinç sirkesi. Kafa derinizi sirke ya da şarapla masaj yapın ve 10 dakika dinlendirin. Son olarak ılık su ile durulayın. Zeytinyağı kırmızı biber. 1 fincan zeytinyağı, 2 çay kaşığı toz kırmızı biber. Her iki malzemeyi de karıştırın, saç derinize uygulayın ve masaj yapın. Hindistan cevizi sütü. Saç dökülmesi ve kerlik için doğal çözümlerden ilki Hindistan cevizi sütüdür. Saç derisinin düzenli olarak uygulanabilir. 20 litre Hindistan cevizi yağı, 10 litre hintli, Hint yağı karıştırılır. İçerisine 2 çay kaşığı da limon suyu eklenir. Ardından saç derisine uygulanır. Saç derisinde 20 dakika bekletedikten sonra saçlar yıkanabilir. Bu çözüm kepek tedavisinde kullanılmaktadır. Hindistan cevizi sütü kafa derisi üzerinde düzenli olarak kullanıldığında saçlara gerekli olan besinleri sağlayacak ve doğal saç çıkartıcı etki oluşturacaktır. Ayrıca saçların beslenmesini sağlar. Biraz önce söylemiştik arkadaşlar bu da aynı Hindistan cevizi sütünün başka bir kullanım şekli. Marul ve ıspanak. Marul ve ıspanak da saç dökülmesini önlemede yardımcı olur. Bir karıştırıcıda marul, ıspanak ezilerek pürüzsüz bir hamur yapılır. Bu karışımın suyu çıkarılır, bir süre bu şekilde bekletilir ve ardından yıkanır. Olumlu sonuçlar alınması için işlem 4 kez tekrar edilmelidir. Kına yaprağı Saç dökülmesi tedavisi için kullanılan bir diğer çözüm de kına yaprağıdır. Uzun yıllardır Hindistan'da kullanılan bir yöntemdir. Biraz kına hardal yağı içinde kaynatılır. Bu karışımın soğuması beklendikten sonra yağ saç tiplerine uygulanır. Daha iyi sonuçlar almak için hindistan cevizi yağı ile karıştırılabilir. Saç dökülmesi ya da kerlik için işlem haftada 3 kez tekrarlanabilir. Burada hindistan cevizi yağı var bakın arkadaşlar. Bu önemliymiş kerlik için. Ceviz. Bir tutam ceviz yaprağını yarım litre suta kaynatılır ve soğumaya bırakılır. 15 dakika sonra içerisine saç çıkartıcı yağ özelliği ile bilinen zeytinyağı ile argan yağı birer yemek kaşığı ilave edilir. Bu karışım ile saçlar yıkanır. Saç bu şekilde en az 6 saat bekletilmelidir. Ardından saçlarımızı ılık su ile durularız. Bal ve zeytinyağı. 2 çay kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılır. İçerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ve biraz da bal zeytinyağı eklenir. Bu karışım kafa derisinde etkilenen bölgelere uygulanır ve ciltte 15 dakika kadar bekletilir. Ardından saçlar durulanır. Olumlu sonuçları elde etmek için haftada 3 ya da 4 kez uygulaması gerekir. Çemen tohumu Birkaç çemen tohumu biraz hindistan cevizi yağı, bakın burada yine hindistan cevizi yağı var, karıştırılır. Bu karışım süzüldükten sonra saç yiplerine çok az miktarda uygulanır. Biraz bekletildikten sonra saçlar durulanabilir. Bu işlem haftada 3 ya da 4 kez yapılır. Soğan Soğan da saç dökülmesi tedavisinde kullanılan bir çözümdür. Beyaz ya da kırmızı büyük soğan yarım kesilerek sabah ve akşam etkilenen alanlar üzerinde gezdirilebilir. Çok fazla sürtü, sürtülmemelidir. Cildin tahriş olmasına dikkat olmaması için dikkat edilmelidir. 5 su bardağı su yarım demet ısırgan kökü. 5 su bardağı suyun içerisine bir tutam ince doğranmış ısırgan kökü ekleyerek 24 saat boyunca bekletin. 24 saat tamamlandı sonra 4 ölçü ısırgan otu yaprağı ilave ederek karışımı ocağa alın. Ocakta iki taşım olacak şekilde kaynatın. Ardından ağzı kapalı şekilde 10 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen karışımı süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz su ile kafa derisine masaj yaparak uygulayın. Uygulamayı bir ay boyunca düzenli bir şekilde yaparsanız saç dökülmesi azalabilir ve dökülen saçlarınız yavaş yavaş yerine gelebilir. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Abone olunca kenardaki zili açın. Yaptığımız videolar hemen size gelsin. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. İyi günler.